Evet, evet, evet, yine bir akşam yayınında karşınızdayız. Ee, bu sefer yine CSB'yi çekeceğim. Brawl Stars'ı telefondan çekiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden şu anda yine Brawl Stars yapamıyoruz. Önü ya bir dahaki hafta ya da yarın yapacağız. Yani belli de değil. Ya da bu gece de olabilir Brawl Stars yayını. Ben bazen geciktediğim için ben şu ee, yine CS:GO çekeceğiz bugün senden şuradan ee, bu seferki CS:GO'da hani düşmanlar bize saldırıyordu ya bu sefer saldırmayacak yani daha çok konji olacak konji. <gülüyor> Açıyoruz şimdi. Sten bağlanıyor. Evet. Bağlandı şu anda. Açılıyor. Sadece bu kadar e, tp artabildik Yani oyun inanılır gibi değil Bayağı zor Elimden geleni yaptım arkadaşlar Bayağı zor bence e, Şimdi basit eğlenceye giriyoruz e, Bu arada nasıl tek kişilik maç yapılır Ayrıca bu videoda da CSGO'da Onu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar e, Tek kişilik maç şöyle yapılıyor Basit eğlenceye giriyorsunuz Sonra şuradan botlarla Arıştırma yapıyorsunuz. Ee, zararsız botlar ya da bot yok diyorsunuz ama zararsız botlar deseniz daha iyi olacak ee, Şimdi DOS'tan oynayalım yoksa burada mı oynayalım, burada oynayalım. Evet arkadaşlar e, agenti Agentiye girdik Zararsız botlar dediğimizde düşman botlar size zarar vermez Sizin kendi takımınızdaki botlar da düşmanlara zarar vermez Yani öyle donuşurlar ölçün Şimdi Sizlerle bir tane score belirleyeceğiz Şöyle e, Asestinal'den seçelim e, Zararsız botlar Şimdi bunlar bize zaman vermiyor Ve biz bizim buradaki kuralımız ne Şöyle bir tanesi örnek göstereyim Kaçıyor ortada bir de Gel buraya Evet e, Arkadaşlar buradaki kuralımız şu İlk önce Şuraya iğneyi dolanalım e, Şimdi ben Aklımdan bir tane sayı tutacağım Mesela atıyorum e, iki tane Pardon 250 250 ee, Kişileri öldürdüğümüz sayı oluyor Arkadaşlar Kişileri öldürdüğümüz sayı olacak 250 Şimdi Burada öldüreceğiz 250 kişi öldürmemiz lazım Ama bir dakika Bunu uzun nokta değil Aslında Oyun maçına girip Şurada Bir dakika botlarla alıştırma yap ölüm maçı zararsız botlar değil agenti agenti'ye burada giriyoruz ölüm maçında ölüm maçında toplam 10 dakikamız olacak şurada 10 dakika yazıyor zaten görüyorsunuz şurada yanında 10 dakika yazacak konferimiz bile başlıyoruz şimdi atelist olumuna evet 250 kişi Öldüğümüz zamanımız başladı Şimdi şimdi ilk kill ilk kill ilk, gir. i̇lk, gir. i̇lk gir. Nerede İlk kill İlk Gel buraya gel buraya Tamam da bitti Hızlı hızlı hızlı Hızlı Acele etmemiz lazım zaman kısıtlı Videoda çok uzun olunca Yükleyemiyorum youtube'a Evet <gülüyor> Aşağı atlasam ne yazar? Yazarmış yanımız gidiyormuş. Ben kendim için açtım orayı. Tamam. Böyle de bu arada alıştırma yapıyorum ya. Selam. Sniper buraya pusulmaz. O silahını nasıl? Neredesin sen? Arkandaydı arkanda biri var. 44 oldu 44 oldu 250 kişiyi öldürmek 250 kişinin puanı Selam Oyunun kafeye sıkışsın Öyle bir söz vardı oyunda Evet acele acele acele, sarı sarı sarı biri lazım biri lazım kim alıyoruz? Ya dur Şşşt bana bak bana Hah. Evet müzikten gelmeye başladı kalıyor müzikten Dur Nice job, nice job. Ben mi gidelim? Ne yapıyorsun sen burada? Ya adam yok ki Kim biliyorum? Burda kimse yok. 200 puanı geçmemiz lazım. Hadi. 7 dakika içinde geçemezsek iptal görev Ya maalesef yani biraz canım gidecek. Hiç mi yok? 7 dakika içinde bir tane adam bulamazsam bilmiyorum. Hadi hadi hadi hadi hadi yürü hadi. Yüz, hadi. 100, 250, çok az var, çok az, çok az, çok az, çok az. Azdır, azdır, azdır. Şimdi 250 puan açmayı deneyeceğiz. Ee, bundan sonraki bir dahaki videoda da, ee, ne kadar olsun? 300. Evet. 300 puan olsun. Yani çok yapamam. Fazla arttıramam puanı. 50 arttırabilirim Bundan sonraki videoda da 250 e, puanı Pardon 300 puanı geçmeye çalışacağız Camları kıralım ya Gerek, Gerekse camlar Ya kimse yok mu gerçekten Kafanı yiyeceğim şimdi Koca yerde kimse yok ya Dost'u gün sevmişiz Şaka Bir kişi bir kişi istiyoruz Nerede toplanıyorsun? Ben geldim. ben geldim! Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Ege tege Şekil atlıyorum orada. Gördün mü? Burası tanıdım. Evet Evet bu bitti Hadi Biraz daha biraz daha biraz daha hızlı Şuradan bir devam bakıyorum Çık çık çık çık çık çık çık Kimsin sen? Yok <gülüyor> Yanımız azalıyor böyle de ya Tamam Tamam 134 134 Bir kişi olsun artık hadi Bir kişi bir kişi istiyoruz Ve gerçekten Bu da artık hireyse Ben bu oyumu şikayet ederim ya yani. Ya bu da hireyse yani Bak sniper seçiyorum. Tamam Sniper değildir Ya bu da hireyse artık Bir düzenlenmiş bir hireyse Bilmiyorum Evet arkadaşlar görülüşe göre 250'yi geçemeyeceğiz çünkü adam yok burada. Ee, ben bu haritayı bir daha sefere danslı açacağım. Da Maalesef şu anda geçemedik. Ee, bundan sonraki bir 5 dakika sonra bir tane daha yeni video gelecek. Ee, ondan sonrasında da haline arkadaşlar. Şuralarda mı? son kez kontrol ediyorum son kez. Evet yokmuş. Arkadaşlar, de arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve bye bye.